kız yoktur. Uzun erkek vardır. <gülüyor> ben bir altmış üçüm. Bir altmış idare boy ortalaması. Tabi öyle ben öyle öyle karar verdim. Portatif makul. E ne güzel kızlar. Daha ne istiyoruz lan? Kısa kız candır ol. Uzun uza alıp ne yapacağım kalbimin sol tarafındaki dokuzuncu kaburga kemiğimin içine sokamadıktan sonra. sak kısa, kısa mi? Alıyorsun hemen sokuyorsun kaburgaya. Bir de minnoş minnacık şöyle kapattım mı yok oluyor. Burada yok oluyor. Bak yok oldu. Gördüm. Bence bir kızın boyunun kısa bayağı uzun olmuş olması hiç önemli değil abi. Çünkü boyuna kadar kısa olursa olsun attığı trip seni geçiyor. Sen dünyanın herhangi bir yerinde olsan da bir trip atırsan oradan sıçrıyorsun. Bak mesela şu anda alışverişte ama çantayı bana kitlemiyor. Bunu yapan yani küçücük bir at <gülüyor> Canım. Kısa boylu kızlar olarak bence çok tatlıyız. Aman kadar da patlatar, bir de <gülüyor> Götüm. Götüm. Neyse. Özür dilerim. Kendimi tutamıyorum anne. <gülüyor> Boy kısa olan kızlar. Bu headline'ları açanları muhtemelen sevgililer kısa boylu kızlarla aldatmış. Yoksa bu kadar zibilyon tane aynı şeyi açmıyor. Bir menet yok. Kısayım yaka. Kimse bok atmasın abi. Çok güzeller. Ben çok seviyorum. Yanımda ufacık oluyor böyle. Mis. Kendimi daha büyük daha güçlü hissediyorum. Ayrıca boyu değil işlevli. Erkeklerin penisi için değil. Kadınların boyu için söylenmiştir bence. Uzun bacaklı kadınların sahip olmak istediği şeyler daima daha fazla olur. Falan filan işte. Onlar portatifler. çağrı soracağım dur. Çağrı. Boyu kısa kızlar. Hakkında ne düşünüyoruz? Ne gibiler? Evet. <gülüyor> Hadi görüşürüz Allah'a emanet ol. Hobbit gibiler. Utanla zarlanmaz. Bu çocuk valla. Ne var yani boyu kısa olan kızlardan? O kızlar candır O kızları sev. Böyle al koyununa besle. Ne yapacaksın? at gibi karıyı? Nefret ederim uzun boylu kızlardan. Bacakları uzun bir de sütun gibiyse. Hele uuuuruz bu hiç sevmem. Kısa kız jandır. Yani... Bu uzun kızları, at gibi kızları kucağınıza almak da zorlaşır. Şuna bak. Yani beni şöyle kucakla, al götür abi yani. Kucakladığında gözükmem bile yani. Bence <gülüyor> kendime batıyorum. <gülüyor> bir kere boy ortalaması düşük. Yani çok uzun bir atıyor ya. Ayrıca kısa erkek kısa kızdan daha kötü. Boy değil işe önemli. Aklı uzun olsun. Öpüyorum. Neyse geçtim. Kısa boylular çok mu delikanlı oluyor? Ben onu anlayamadım ama sen kızım biriyle kavga ettim. Kızım 1.30 gitti oranı gibi boy var. Kalkmış artistik taslıyor bana. Ya bir cidden çok şanslılar ya. İstediği santimde topuklu giyebiliyorlar. Beden derdi yok. Mesela ben 1.76 1.77 boyundayım. Topuklu giyemiyorum. Çünkü cidden çok uzun oluyor. Yani sırık falan oluyor. 1.85 1.90'a çıkıyorum. Beden de ler. Hayır sizin bizim de derdinizi de anlamıyorum ki. Kısaysak kısayız yani. Öf. Kısa boylu kızlar ölsün. Kısa boylu kızlar. Uzun boylu kız mı? Kısa boylu kız mı? Yahu size batan ne arkadaşım? Sahne. Sahne. Bu headline'ı aşan arkadaşın 2 metre 15 cm boyun var. Bıraksam potalara mı eşyecek? Kısa boylu olan kızlar candır. Kısa boylu kızlar lütfen like <gülüyor> Prim case. 1,65 boyun. Kendimle gurur duyuyorum kısa olarak. Kısa kızları da buradan öpüyorum, saygıyla alıyorum. Çünkü kısa kız portatiftir. Katla cebine, al kucağına böyle mıncır top gibi sektirine ne bileyim kafasını çimene göm çıkart cebine koy. Hayır bunda ne gibi bir sıkıntı var? Abi boyun kız erkeği yok. Bir karışık adamlar da var. Yani. Ama bence asıl sıkıntı kısa boylu olmak değil, kısa boylu olup boyunun yarısı kadar topuklu yemek. Prefabrik ev gibi dolanıyorlar abi olmaz. Yeter ama artık ya. Hep boyu kısa olan kızlar. Hep boyu kısa olan kızlar. Ne varmış boyumuzda ya? Ya ne kadar tatlıyız bence. Minnoş minnoş. Yani upuzun olup at gibi olan kızları ne yapacaksınız? <gülüyor> Sonuçta onlar da bir bayan. O kadar küçümsemeyin diyeceğim. Küçümsemeyin derken kısa boylu olduğunu söylemek istemiyorum. Sakın yanlış anlamayın beni. Bir insan insan olsun başta. Dış görünüş çok önemli değil. Kişiliği otursun yeter. Deve de boy var deyip bir giriş yapmak istemem. Çünkü bence her şeyin orantılı olanı bu. Mesela bana 1.90 boy gitmezdi. Ben ne bileyim başka tipte bir insanı 1.50-1.60 boy gitmezdi. Yani yaratan öyle güzel yaratmış ki. Bizim düşünmemize gerek kalmamış. Kısa boyla kızları da kezban deyin tam olsun ne diyeyim yani olamaz mı yani boy benim şey benim şey ne <gülüyor> yani santimetresi benim sana ne ki bundan wow kendim bu kadar çok katarlı gördüm ha bir 65 adamdan soyuyor musunuz peki ya kısalar beni pek alakadar etmiyor ama şey havalar yukarıda güzel güzel güzel esiyor Kendimden yola çıkarak söylüyorum kesinlikle topukluya bağımlı kızlardır. Yani çok azımız spor ayakkabıyı gerçekten çok seviyor. Söylenenin aksine öyle pek bir avantajı da yok. Kısasın yani anladın mı? Kısasın Allah vermemiş. Ama işte yine uzun boy seviyoruz. <gülüyor> ben de onlardan biriyim. Ya bence çok tatlıyız böyle boyumuzla böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ayaklarımızı kaldırarak konuşuyoruz Hani böyle cebinize sığsın diye böyle küçük boyutlu şeyler olur ya. Biz de böyle miniciyiz alın böyle kalbinize rahat rahat sakın. <gülüyor> Beni diyorlarla. Oh, Beni diyorlar hemen göstereceğim <gülüyor> Yarım porsiyon abi. Bu kadar. <gülüyor> Bir buçuk metre ya. Şimdi başlıyorum. Boyum kısa ama yerin altında bir o kadar daha var. Sana benim boyumdan? Sen kimsin ki? Sen beni nasıl yargılarsın? Boyum kısa ama daha tatlıyım. Kısa boylu kızlar eklesin. <gülüyor> kısa boylu kızlar daha çekici. Ne öyle kazulet gibi. Hem bu headline neden açıldı? Bu headline zaten vardı. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Falan. Ya tabii ki bu headline. Boyu kısa olan kızlar için. Peki boyu uzun olan erkekler nasıl? Şimdi kendinden bir pay çıkartmazsam olmaz. 1.93 keyifs. Ah lanet olsun. Uzun boylu olmak. Bizi bir rahat bırakın ya salın bir bizi Biz süt edeceğiz, uzayacağız topukla geçeceğiz, uzun görüneceğiz Bırakın bizi artık salın Ben bu kızlardan diksimiyorum Nefret ediyorum bu kızlardan Nefret odası Hiç sevmiyorum Beğenmiyorum <gülüyor> Ben de almış oldum Ben de kısa boyluyum ama kısa boylu olduğum için bunu söylemiyorum. Odur tavuk her daim kliçedir diye bir söz var. Çok doğru. Nilay buradan nereye gitsek diyorum ya. <gülüyor> nereye gidelim be? <gülüyor> Çıra Nereye? Çıra <Cerenköğe. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak orası benim isim etlayınım. Ya uf ya. Ben seni oradan <gülüyor> duyamıyorum. Oradan <ama. gülüyor> Bence çok tatlılar ya. Bazen kıskanıyorum yani. Ya benim boyum 1.72. Yüksek topuklu ayakkabı giydiğim zaman bildiğin at gibi oluyorum. Ama onlar giyince ne güzel boylu ruh falan uzuyor, Böyle güzel duruyor yani. Ulan ne taktınız boya be? Kısa boyluyum, uzun boyluyum. Sen tebessümüne baksana. Sana davranış biçimine. Oturup kalkmasını bilmesine. Ben hani öncelikle bunlara takın. Çok affedersiniz. Söyleyeceğim. Çünkü bu headline'da kaşınanlar var. Bu lafı da edenler var. Verse nefessiz sikersiniz. Ama hep bir aşağılama. Kısa boylu bir kız olarak fazla tatlı olduğumuzu düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi bu şey sapıklık olarak bakmayın. Ben kendi düşüncemi söyleyeceğim. Bence boyu kısa olan kızlar biraz üstten basık olduğu için diğer kızlara göre fiziklere daha güzel oluyor. Yani daha seksi oluyorlar. Yani göğüsler biraz daha büyük, kalça biraz daha çıkık oluyor. Hepsi olmasa da çoğunluğu öyle yani. Hoş. Ya selam, haber? Çok tatlı olduğunuzu söyleyen olmuş muydan? Bence mükemmelsiniz. <gülüyor> şuradan gir, şuradan. Kısa boylu kızlar gayet tatlı, güzel, böyle minnoş hani... Sevillesi yani, hani bir altında olacak ayakkabına bastığımız senle aynı hizaya hemen hemen gelmiş olacak yani. Koş. Ne eski sevgili konusu kapandı. Yani Yüz ne parlıyor ya. Çok saçma. Ne de işte bu kısa boylu kız. Ne var yani? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim yani? Bir salar mısınız var? <gülüyor> ne olmuş yani? Kısa boylu kızlar. Ezik miyiz biz yani oradan üstüne basılmalık gibi mi duruyoruz ki bizim için ayrı bir başlık açılıyor. Bir hastalık, bir absürt bir durulmuş gibi. he öyleyiz ne olmuş. Kız dedin zaten boy ufak olmadı ki bir erkeğe sıraldığında kalp bir duyabilsin. Ona ne kadar aşık olduğunu anlayabilir. Veya onu ne kadar sevdiğini, onun yanında ne kadar heyecanlı olduğuna anlayabilir yani. Yani edebiyat şu an farkındayım. Boy kısa olan kızlar gerçekten çok tatlı oluyor. Bence bunda herkes zen fikiriz. Bunlar kadrolu olarak erkek kankası oluyor. Genel ilişki uzmanlığı yapıyor. Az biraz da diğerlerine göre fazla etikodu yapıyor. Ama başa dönmek gerekirse gerçekten çok tatlı oluyorlar. Galiba aşık oluyorum. Ya ne ne 30 santim topukla giyip düşeyim mi ne istiyorsunuz? Abi nedeni bilmiyorum ama bana hep kısa boylu kızlar daha samimi geliyor ya böyle. Ne bileyim acaba Aslan burcum liderlik özelliği böyle kız hani böyle almayacağın kız dost gibi değil abi böyle tutacaksın şöyle hatta şöyle falan. <gülüyor> Kanka kısa boylu kızlar. Çok ponçikler ponçik ponçik ponponçik. <gülüyor> i̇şte o kısa olanlardan biri de benim. Küçüklükten gelen bir şey bu ya küçüklüğümden beri kısayım. Annem ilkokula yazdıracağı zamanlarda almamışlar beni okula. O kadar küçük duruyormuşum ki yaşıma bile ilanmamışlar yani. Annem kimliği gösterince ancak kabul etmişler. Arkadaşlar boyu kısa diye kimse yüzmeyin. Boyu kısa olsa ne olacak ki? Kalbi senden büyük olduktan sonra konuşmanın anlamı yok. Efendim. Ya. Evet abone oluyorum. Gözümü açamıyorum ya. Annemin deyimiyle 1.60 boyumla 35'lik rakı kadarım. Teşekkürler. Çok da mutluyum. Tavuku giyince en at gibi durmuyor. Unutmayın kızlar. Ünlü düşünür sapık enişteminle de dediği gibi Bodur tavuk her zaman piliştir. Bodur kızla eklesin. <gülüyor> Annenin sikima şerbet giy olmamış. Bence aşırı derece görüceli bir kavram. Yani neye göre kısa kime göre kısa. Şimdi 1.96 olan birine 1.60 kısadır tabi. 36 santim. Ama 1.70 olana 1.60 candır. Ama minyon olan insanları sever. Çünkü ben hiç minyon olamadım. Bir de küçük gösteriyorlar. Ben de büyük göstermem ama olsun. Artık durun lütfen ya. Boy kısa olan kızlar boy kısa olan kızlardır. Bitti yani yeter bu kadar. Yeter be. öf Çok sıcak. <gülüyor>